Selam, ben Mustafa Aslan. İyi ve güzel insanların kanalı, yani sizin kanalınız. Hoş geldiniz. Yeni bir video ile de karşınızdayız. Bugünkü videomuzda arkadaşımız Hamdi Bey'in arılığında e, kovan hazırlıyoruz. Bu hazırladığımız kovanların bir kısmını oğul yakalamak için kullanacağız. E, arılığımızda oğul yakalamak için nasıl kovan hazırlanır? Bu programda size onu anlatacağım. Hamdi Bey böyle biraz yakılaşırsanız. Önce kovanımızı hazırlıyoruz. Ee, en az 5 çıta e, petek takılmış, temel petek ya da e, işlenmiş petek takılı çıtalarımızı kovanımıza yerleştiriyoruz. Ve kesinlikle bir tane de yanına suluk ilave ediyoruz. Suluğu koymamızın nedeni şu oğul arısı buraya geldiği zaman e, yavru atması gerekiyor. Ve taşıdığı önce balı peteklere boşaltacak Sonra çalışmaya başlayacak Ama onun içinde bala ihtiyacı var ee, Biz de buraya şerbeti ona takviye için koyacağız Şerbeti de onun için koyuyoruz ki araya takviye olsun En az 5 çıta koyuyoruz Biz de işlenmiş petek çok olduğu için 9 e, çıta koyduk Bunları tarlanın değişik yerlerine 2 metre yüksek Ağaç varsa ağaçların üzerine yoksa bir kayanın üzerine koyacağız farklı yerlere ee, sağdaki soldaki oğul veren arılar bunun kokusunu alsınlar gelip bu kumana girsinler istiyoruz. Onun için 5-6 tane kumana hazırladık Bir oraya koyduk. Bir buraya koyduk. Hamdi Bey buraya demişsin sen. Bunu da koyacağız. Tarlanın içindekini gösterebilir misin Hamdi Bey? Oralara koyduk. Burada var. aşağıdaki tarlanın içindekini gösterebilir koyduğumuz var ya. Onu da gösterebiliriz. Şunu yakından gösterelim size. Adı Bey buraya bak. Şimdi en az 5 çıta dedik. Biz buna 6 çıta koyduk. Biraz uluğunu koyalım. Hemen yanına da suluğunu koyuyoruz. Altıçta gördüğünüz gibi uçuş tahtasını açıyoruz, daraltıyoruz. Uçuş tahtasını daraltıyoruz. Varsa pamuktan bir bez örtüyoruz üstüne. Kapağımızı kapatıyoruz. Bu şekilde o arası için tuzaklarımızı kurmuş olduk tarlanın içine koyacağımızı da yerden 2 metre yukarıda olursa çok daha avantajı olur. 2 ee, metre yükseklik idealdir. Eğer yoksa böyle L şeklinde bir ağaç yapıp kovalüsünü taşıyabilecek şekilde toprağa çıkarız. O şekilde de yaparız. Yoksa bizim oraya yerleştirdiğimiz gibi tarlanın içine direkt de koyabiliriz. Bu şekilde o ağrısını yakalamak için e, işlemlerimizi bitirmiş oluruz. Bugün sizin de gördüğünüz gibi Kovanları sağa sola yerleştirdik. Bir dahaki gelişimize bakacağız. Bakalım oğul arısı girmiş mi? Giderse karımız olur. Girmezse zararımız olmaz. Sadece küçük bir çalışma yapmış oluruz. E şimdilik videoyu burada kesiyorum. E yarın geldiğimizde daha sonra geldiğimizde bakalım. E, oğul girmiş mi? Şimdilik bu kadar. Merhaba dostlar. Daha önceki çekimlerimizde söylemiştim. Sağa sola Oğul yakalamak için kovan bıraktık. Tuzak olarak dedim. Ertesi gün geldiğimizde gördük ki bu kovanımıza oğul girmiş. Dört çıtaya basan bir oğul girmiş. Hemen yanına çıtasını koyduk. Şurbu, şurukluğu daha önceden koymuştuk. Şerbetini verdik. Böyle yakın gelirse Hamdi Bey gösterebiliriz. Bu şekilde bir oğul elde etmiş olduk. Sakince açıyoruz. Şurumu verdik gördüğünüz gibi. Arı çalışıyor. Bu kendi gelen bir oğul oldu. Allah bereket versin. Kısa günün karı. Bu şekilde de oğulları yakalayıp arılığımızı zenginleştirebiliriz. Şimdi kapatalım. Sakince kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi dostlar. Kaçan oğulları bu şekilde yakalayabiliriz. Bu kendi oğlumuz olabilir. E, dağdaki serbest yaşayan oğul da olabilir. Bu şekilde oğulları yakalayıp e, koloni sayımızı çoğaltmıştık. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı, yorum yazmayı ve like ayırmayı unutmayın. İzlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Selam ben Sultanoğlu.